Direkt powerpad'e doğru süzdürelim. Görüntüde görüntüde kimse göremiyorum dedim. Tepede 2 kişi çatışıyor. Sonra havada Ya koçöre nereye kaçtı? Bunda alalım. Direkt powerpad doğru oynayalım. Çünkü oraya birisi saatladı. Daha yeni atladı havada. Kendini göstermeyecek ama. Tekrar lutuna devam edecek. Ama biz kendimizi gösteririz. Saklanmayız. Dimi arkadaşım benim. Hadi yal daha lobi. <Gülüyor> ben nereden çıktı ben. Dual scope yok ya. Duayet scope yok. De dedim, tekrar arkadaşlarını kaldırabilir. Ya vuramadık lan. Adamı vuramadık. O drop yanımıza attı. O drop'u alırız. Adamı da alırız, Rob'u da alırız bu arada. Crabgrass'tan gelen mehtimali yüksek. Direkt önümdeki kulübeleri alayım. Ondan direkt krabbrasa gideyim. Geldiğim krabbrasa. Ses alma sanki burada. Bunu da kullanmak baya zor ya. Aşırı şekilde sekiyor. Aşırı. Bayağıdır kullanmıyorum. Bu maç kullanayım dedim. Artık ona da gerek kalmadı. Çünkü M416 bulduk keşke arkada iki memleri alsaydı ki he tamam kankiyen tamam Hani kaytalar nerede? <Gülüyor> İçinizden içelim kitimi de. <Gülüyor> tamam. Tamam botu ölmeyiz. Bak botu ölmedim. Botu patlatak ama botu ölmek. Botu patlattım ama botu ölmedim ha. Demek ki senin buydu. Direkt ultra bakalım. Tam bir botmuş bu ya. Motora mı sıktık biz? Görmediniz, görmediniz, görmediniz. Bir şey görmediniz. Bir şey görmediniz, bir şey görmediniz şu anda. UMP'ye geçelim. Karşı tepeden oynayan var ya. Karşı tepemde de var. Ayak, ayak sesi. Ayak sesi. Ayak sesini aldım. Öldüüüüün. <gülüyor> kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç bir kişi etkisiz hale getirdik boost basabilirsek Hadi seri boostumuz çıktık sonra tepesine de Oooo tek takım değilmiş. Tamam. Bu salla salla. Yumruz salla. Seni bombayla öldüreceğim. Bak. Bombayla öldüreceğim dedim size. Güzel maçtı açtı ya? Sonra biraz saçmalasak da. Oyun saçmalasada. Güzel maçtı. açtı? Beykel dikebiliyor muyuz? Buraya diktik var. Tam üstündeyiz. Beykelin. Bakalım hasarımız ne kadarmış? 2200. Güzel ya. Kirimiz de güzel. Hasarımız da güzel. Güzel bitirdik valla. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. iyi eğlenceler.